Ayazda öldüm, maruz kaldım gülümede küstüm, bir yazar oldum gecemede güldüm, mürekkep oldum Üstüne düştüm, gecemi gündüzüme Ama ettim, unut demene de Gülüp de geçtim, sabrettim Kalbime söz verdim, satılık aşkına Kaç lira vereyim, bir dilek tut Haydi şimdi, ölüme değer gözümün Bebeği, akşam güneşi Ölümle bitti, bugün de bitti Sevgi de gitti, yokluk bu dostlarım var cana can diş gözler ağlar Samanda yetmedi biter mi derdi deli gibi geldi isyan vakti Kiminde kalacak artık bedenim üşür be artık titrer kalbim Çok yanlış var hepsini sildim dostum için ben canımı da verdim Kalemde kırılır mesafeler param bu canıma ateşimi kimler harlar Dostum gitti söndü ışıklar yazılıyor senin için bak bu satırlar Kaderime bedenimi sordu Bittim inan ki diller soldu da bak dostuma vurdu Göremiyorum ben gözler puslu Sen bir pencere yürek seferde Çek perdeleri sakın gözükme Yoluma da bariyer olmuş sesler Sonuna da gelmiş olmayan kariyer Şimdi bugün her şey sona erecek Ben ağlarım ama meleğim gülecek Hayatı akışına bırakalım artık Mutluluk sabuk yoldan çıktı bana geri ne kaldı ki? Hasset hep bir kahır Şimdi kalbini de benden ayır Dönemedim geçmişe zamanda dargın Şimdi yollara düşen ay yaşım Hayat bir sınavdı kazanamadım Başımı da boşluğa yaslamışım Azap yolu sana bir dilek benden Beni bir kere bile istemeden Mutlu yılların sonunda güzelim Sözümü de bozmadan yine seni sevdim